Evet önceki videomuzda bir e, generate account diyerek bir hesap açmıştık ve bunun secret key'ini falan burada görmüştük. Şimdi biz bu hesabı şurada yenvede tanımadığımız API'mizle kullanarak ki bir önceki videomuzda yine bu purstack'in sayfasından API kullanmıştık. Bu API key kullanarak biz bu hesap bilgisiyle algorantın mainnetine bağlanabiliriz, net'ine bağlanabiliriz, testnetine bağlanabiliriz. Mainnet gerçek Algorandın ağı Beta'da algorantta versiyon güncellemesi yapılmadan önceki son hali beta.net biz daha çok test.net'i kullanacağız. Yani test.net'te testlerimizi yapacağız. Daha sonra dilersek main.net'te işlem yapabiliriz. Ona ait bilgi bağlantı de burada bulunuyor. Şimdi bunlarla bağlantı kurup biz bu test.net üzerindeki biraz önce test.net açmıştık biz. Bu test.net'te şuradaki bilgi yardımıyla biz e, balans bilgisi yani hesapta test.net'inde ne kadar bilgi var? bunu almaya çalışacağız tamam şimdi buna bakalım şimdi ben burada ipimi de ayarlamıştım burada dursun ENV içerisinde adresi de kapattım ben bu indeks burada tamam beklesin ve şimdi yeni burada bir tane şöyle balance.js ismiyle yeni bir tane sayfa açıyorum ve bunu kullanacağız ve balance sayfamızda yine const şöyle algo algo sdk eşittir require şöyle algo sd diyerek bir kere algorantın ana kütüphanesini ben çağırıyorum tamam daha sonra ben bakın çek, balance ismiyle ben yeni bir tane metot oluşturuyorum eşittir diyorum şöyle yine bir arrow function ben bir fonksiyon oluşturuyorum ve e, bu oluşturmanın şeyiyle de ben hatta isterseniz şöyle en sonda şurada da yine modül export exports check balance diyerek bunu bu şekilde modül olarak almasını istiyorum şimdi biz burada balansla işlem yapacağız şimdi bakın burada bazı bilgileri burada işlememiz gerekiyor birinci kısım port bilgisi const port diyorum eşittir bunu varsayılan olarak arkadaşlar boş alıyoruz. bu bana port bilgisini bildirmiyoruz i̇şte tamam sonra bakın const token diyorum ve token içerisinde bakın bunu bir dikişleri olarak oluşturuyorum şöyle eşittirdim ben buraya Dictionary pardon yine yanlış yaptık şöyle eşittir Dictionary içerisinde bazı bilgileri alacağım bakın ilk bilgi Bu bu şekilde ifade ediliyor X API key Ben parametreyi oluştururken bu şekilde yapıyorum ve burada Ben API, API key alırken de Process env içerisinden ben API Yazmıştım Onu alması istiyorum ve şurada Gerekirse şurada bir nokta virgül koyabiliriz Yani ben bir, bir api ile işlem yapacağım ve imv içerisindeki burada ismi api verdiğim için git bunu al bunu da postekten almıştım tamam şu an api erişimi aldım bu burada cepte duruyor şimdi ben hangi server kullanarak işlem yapacağım hemen şöyle geliyorum burada yine const değişken tanımlaması gibi ben bağlantı yerimi ayarlıyorum bakın şöyle test server diyelim eşittir diyorum şöyle burada bakın tırnak içerisinde server bilgisini alacağım. Nereden? Hemen web sayfasına gidiyorum. Ben şurada algorand testnet'teki şu adres var ya testnet algorant api Purstake ps2 olan şunu aynen buradan kopyalıyorum. Kopyalıyorum ve bunu aşağıya indireyim ben hemen. Şuraya gelip bu server bilgisinde bu olmasını istiyorum. Bu şekilde ben bu server'ı kullanarak ben purstake'in yardımıyla buradaki purstake'in şifresini kullanarak ben algorandın testnetine bağlantı yapabilirim diyorum tamam şimdi ben burada bir client açacağım yani ben burada bir bağlantı için bir ayar yapacağım ve şunu da şu şekilde yapıyorum let client şöyle alayım ben ve bu client'ı oluştururken de şöyle diyorum eşittir new algo sdk algo sdk client demeyeceğim tabi buraya şöyle şurayı siliyorum bakın new algo sdk Algo şöyle dv2 Algo bu kendi içerisindeki Kütüphaneden yarına dv2 Yani versiyon algoda versiyon 2 kullanarak Açıp burada Bakın ilk parametre token bir kere Şuradaki ip2'nden faydalanacağım bir bitti mi bitmedi ee, Token'dan sonra şöyle test server da alıyorum Yine bitmedi Ve ayrıca bir de port bilgisini alıyorum Yani yukarıdaki port boş bilgisi ve token bilgisi ayrıca da şu bağlantı adresini alarak ben hesaba erişmeye çalışacağım şimdi biz burada gerçek main server ile test server değil de main server işlem yapacaksak şu sayfada yine aynı sayfadan devam ediyorum bakın burada test net var şuradaki ee main net alacağız şu bunu kopyalarak işleme gidersen main netinde de ben gerçek işlemlerimi yine yapabilirim tamam güzel buraya kadar iyi gittik şimdi bakın burada bu bilgileri aldıktan sonra ben bir account bilgisiyle gideceğim. Ne şöyle devam ediyorum Let account diyorum eşittir ve şu tırnak içerisine account bilgisini işleyeceğim hangi account bir önceki videoda account adresi almıştık ya şunu ben buradan alıyorum ve şuraya bunu yapıştırıyorum bakın test netle ben bunda işlem yapıyorum bunu da aldım şimdi ben bunun balance bilgisini alacağım ve bunun içinde şöyle aşağı açıyorum şöyle, şöyle indireyim ben Asenkron bir işlem çünkü yaptığım şey zaman alabilir bunu bitmesi bekleyeceğim Asenkron function demeyeceğim ben Asenkron olarak şöyle yine bir arrow function oluşturayım ben şöyle açayım ben Asenkron olarak şu işlemi yap ne yapsın bakın let şöyle account info account hakkında bilgiler alacağım ben info diyorum eşittir yine parantez açıyorum diyorum ki wait await, bekle neyi bekle e, client bakın account information account şöyle information account information alıyorum ve şöyle açıyorum hangi kişi hakkında account hakkında ve daha sonra bakın şu account bittikten sonra şurada bir de nokta do diyorum arkadaşlar bu kendi içinden gelen bir fonksiyon yani ben yukarıdaki bilgileri kullanarak ben account'a ait bilgilerimi çekmeye çalışacağım ya daha sonra bakın burada account'un içerisindeki account information içerisindeki şunları aldıktan sonra şuraya gelip aşağıda log ile log çağırıyorum console log ile şöyle açıyorum ben burada mesela balance of account diyorum ve şöyle şey de yapabilirim güzel ve burada bakın şöyle artı ile Jason stringify yapacağız bunu. Jason nokta şurada bir yanlışlık yapmayalım. Şöyle. Stringify diyorum. Bakın Jason stringify ve bunun içerisindeki account info'yu bana getir diyorum. Şimdi bunu yaptık. Bakın şimdi biz bu account'a ait bilgileri string file bir şekilde bunu aldık şurada ben şundan sonra yapayım ben bir catch ile bir hata tanımlaması da yapayım ben burada e, hata varsa onu da alsın Catch ile error varsa da bu erroru da yine loglasın bana şöyle bu erroru bana getirsin şimdi e, bunu yaptık tamam bunu kaydedelim. Şimdi biz burada ne yaptık bunun ismini balance dedik tamam e, işlemi aldık şimdi bu balansı biz ne yapacağız daha sonra biz ana sayfamızda çağırmamız için e, bizim indek sayfamıza gideceğiz şöyle hemen gelin indek sayfamızda şurada balance sahip bilgileri şöyle şurada kredi e, adresini almıştık şur dursun burada. şöyle gelip buraya const Yeni bir bilgi alıyorum ben. Balance bilgisini çek. Şöyle balance diye bir şey tanımıyorum. Eşittir require diyorum. Hayır bu nereden alacak? Şuradaki. Balance CS'ten alacak. Balance. Dan alabilirsin. İsmi balance. Ama check balance metodunu çağıracağız. Buraya gelip. Şöyle. Check balance bilgisini şu şekilde alıyorum. Peki gelip burada. Yine npm start diyeyim ben ee, Evet şimdi bakalım undefined XAPI key şimdi Hatam var mı onu bir gözlemlemeye çalışayım ben Parametre tanımlaması yaparken Balansın içerisinde hemen balansa geri gideyim ben Şöyle e, Check balance içerisinden e, Aldık Const port e, Bilgisini aldık Token içerisinden bakın XAPI key parametreyi alırken şurayı bu şekilde aldık ee, tamam şurada noktaları kapattık şimdi burada ne oldu undefinedheader xapikey alırken evet buradaki hatamı buldum indekste require.m.config'i çağırmam lazım çünkü ben şurada balansta datam bilgisini kullanarak API'ne erişiyorum ben. Bunu orada çağırmak için bunu çağırmam lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın ben şöyle clear diyeyim. Ve burada ben npm start dediğimde bakın gidip adres gx mesela burada yeni bir adres de ben bu arada. Ben kodu çalıştığımda gx oluşturdum ben. Yani ilk şeyde adresi çalıştırdığımdan yeni bir tane hesap aldım ve bu bilgiyi alarak ben balansın içerisinde o adresi buraya yazdım Siz de o şekilde yapabilirsiniz ilk adımı tekrarlayarak ve bunun sonunda Bakın şu şekilde detaylı bilgi geldi Şimdi Bakın burada account info dedikten sonra Şurada bakın amount diye bir bilgi var Şunu Ben şuradan alayım Şurada account infodan nokta amount diyerek Yeniden çağırırsam ben Bakın bu sefer ne oluyor Çağırdığımda Şöyle gelsin Bakın balansın bilgisi sıfır oluyor yani bu hesapta henüz bir para yok demek Şimdi ben bu hesabı buradan alıyorum. Ve daha sonra webte web'de bir geri dönüş yapalım şöyle. Bakın şurada ben e, ayrıca bu cüzdanın bilgisini şurada mainnet değil, testnet'ten almıştık hatırlarsanız. Şuradan testnet'e geçip şurada onu yapıştırarak şöyle sorguladığımda al sayfasında bakın herhangi bir şey yapamadı. Ve ben burada test testnet'te full set almak için bank nokta testnet nokta algorant network'ü gelip burada şöyle adres bilgisini işleyerek sukses başarılı bir şekilde tutarın olduğunu ekledi şimdi ben kodu yeniden çağıracağım ve burada bakın şu an henüz bir e, şurada görmüştük account 0 balans of account yani şuradaki balance konta ve konti account info'nun e almıştık ben şimdi yeniden ben bu kodu çağırdığımda şöyle gelmesini bekliyorum ve e um bakın bir yanına da şu şekilde 10 algo yani 10 milyon milyonla ifade ediliyor 10 milyon yani aslında 10 algo olduğunu burada görüyoruz test için ben yine aynı sayfa bir daha gidip şöyle sayfayı yenileyim ve şuradan şöyle bunu da buraya yapıştırıp yine dispense dediğimde yine başarılı bir şekilde bir 10 algo daha ekledi ve ben kodu şurada şöyle clear diyeyim yeniden çağırdığımda bu de 20 milyon yazacak. 20 algı olduğunu burada görüyoruz. Şimdi ben bu adres bilgisini tekrar buradan alıp şöyle internete geçip şurada testnetin şurada ben yapıştırıp sorgulayayım. Ve o adrese ait bakın hesabında 20 algı olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve 10 algı 10 algı 2 tane işlemin de burada yapıldığını görebiliyoruz. Şu an bir e, algoranttaki bir e, testnetten şuradan balanstan alıp ve bunların hesaptaki e, hesaba para atılması ve bunu da daha sonra e, alma işleminden sonra balansı görmeyi biz e, javascript'e çağırdık şöyle göstereyim ve bunun kodları da özellikle bir daha bakalım bakın e, emv den bilgisini alıyorduk bu purestake aldık ve testnetin içerisinden şu şekilde client'e balant yapıp account bilgisini aldıktan sonra client yani bu bağlantı salacının account information deyip bu account'u do deyip daha sonra da account info'nun amountını st json string diyerek biz burada görüyoruz eğer hata varsa da şurada alıyorduk ve bunu biz de bu şekilde alıyorduk ve burada env eklemeyi unutmuyoruz bu şekilde biz, biz javascript kullanarak balans bilgisini aldık okuduk